Merhabalar, Covid konusunda alfa, beta, gamma, delta, bir de üstelik delta plus. Yani virüsümüz akılanıyor ve kaçmak için her türlü yolu kullanıyor. Aslında bakacak olursanız Yunan alfabesine göre virüsün varyantları sayıları oldukça fazla ve giderek artıyor. Lambda'ya kadar gelmiş durumdayız. Hemen söyleyeyim Zeta Yunan alfabesinde daha ön sırada yer alıyor. Bunlar ilgilenilen grup. Yukarıdaki grup ise sık duyduğumuz isimlere kaygılandıran grup. Yani daha çok hastalık yapma potansiyeline sahip olan grup. Ve virüs akıllandıkça bunların sayısı artacak. Virüs nasıl akıllanıyor? Antikorlarımızın yapıştığı uçları var biliyorsunuz. Bunlara spike proteinler deniyor. Oraya uygun antikorlarımız var ama kendisi bu spike proteini değiştirdiği zaman antikorlar işe yaramıyor. Bir de virüs akıllandıkça ortaya çıkan hastalığın belirtileri de değişiyor. Yani baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıtısı, hafif ateş. Yani sanki nezde olmuş gibi bir durumda karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ve giderek vakaların çoğunluğu delta oluyor. Hala aşının koruyuculuğu var, %60'a kadar koruyucu. Ama koruyuculuk oranı düştü. Çünkü dediğim gibi antikorlar ona uygun değil. İsrail çok hızlı bir şekilde önlemleri kaldırmak istiyordu ama vazgeçti. İngiltere ise kaldırmaya devam ediyor. Daha bulaşıcı olduğu ve hastaneye yatma oranının özellikle delta varyantında yüksek olduğu söyleniyor. Aşı olanlar olmayanlar gevşememeliler. En azından elimizdeki tek silah aşı ve güncellenebilir çünkü altyapısı var. Ufak tefek değişikliklerle bütün bu varyantları etkileyecek olan yeni aşılara Muhtemelen yakın bir gelecekte kavuşacağız. Yani aşı her sene olmamız gerekebilir ve bunun yanında da aşı her sene güncellenmesi de gerekebilir. Kısa bir bilgi turu yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.